al elbise uşaga değil mi ya sertaja abi abi, abi sen de kabul et para seni bozdu abi ya yani para seni eskiden nerede ya Osman Reis alır mısın AVM falan filan şimdi öyle NS şaplak göte parma ya sertçe abi, <gülüyor> abi M4'ü 8 yaptın mı sen yok yapmayacağım ya Niye abi para babasındaymış? Niye para <gülüyor> ya yeter. Yedi yaptım yeter. Sekizene gerek var. Sandık açılıyor. Elbise şey açılıyor. Sekizene Sekiz <gülüyor> ne veriyor abi? Yalnız sert ser ser abi bir şey, değil. şey diyeyim mi? Evet. şey bak. On numara atladım abi. Ne iyi atlayan var ya. Var işte, var. var bunu göreceğiz bakalım. An nerede atladı? Ee, An hani nerede atladı kardeş? <gülüyor> Mark the location. Mark the location. Oğlum ikinci baygın yaptım ekibimler ne etmiyor? Beni beni beni bir kurtarmazsan Abi yani bitirme lan ah vurdum adamı seni bitirdim. Bot ya. Şimdi onu bitirdim. İki baygın yaptım, birini çekebildim ama gelirim ben oraya bakayım. Tamam bot orada. Ana ana. Çermez. Kaç kişi var orada maalesef ortalama? 4-5 galiba. Hatta daha azdır belki bilmiyorum. Tamam. Geri atlar bunlar ama olsun. Gel lan gel kabul edeyim gel. Gel hadi gel. Hadi SK Sonic. Can you hear me? Çocuk. Çocuk, Çocuk. gel, arkaya gel, arkaya gel. Ah, tamam. Sıçsana beni ya bu armut niye bitirmedi Abi bu adam benim yanımda bitirmiyor. Bak şey es gördüm? eskiden Çıkışır görüyorsun ya. değil mi Eskiden var Ertuğrul'u kaldırdı basıp Şimdi bak arkaya geldi diyor kendini riske abi. atmıyor Bak bitirmedi Gel gel çık şöyle çık Adam seni Adam abi. bana doğru geliyor Yumruk atacak abi vur bunu Geldi bana yanımda bak yumruk at Yumruk atıyor la adam yumruk atıyor diyor Ben öldüm ya ah satış abi yetişebilecek misin? yok yetişemez haa silahı bırakıp silahı bırakıp koşsan yetişirdin he ulan 3 kişi lan lan canları az canları az Var de orada orada. Ben oraya pek başım oraya. Kaydım ama mermim bitti, sıfır mermi. Sıfır mermi, tamam anladın mı? Şöyle kendi koru Ya. Ben öldüm ağabey. Aynen. Olmuş vardı. Atladım ben geliyorum. Tamam ya bunlar. Aynen. Henüz bir B3 oldu. Oğlum canım yok lan. Şamaladır oraya benziyor. Her temiz bir V3. Sert oyun keyif. Adı var. Lan, lan. Dövme dönme. Kusucu ya bak ya. Nerede? Ya şurada bak. Balkonda değil bak. Şurada bak. 40 metrelik yerde. Pusmuş oraya ya. Yardım. Kusucu ya burada oynamıyor adam. Yardım. Sen de şunu attın adamı. Hadi <gülüyor> Benim Thank you. Thank you. almam lazım. Sen, ben sana bak şey attım. Ne mermisi istiyorsun? Hemen atayım ben sana. 5'er 6'sı attım. Dur dur yanımda mı? Buna yatıp alacağım. Tamam ya, bu. Ay bomba attı adam. Burada adam bak burada içeride. <gülüyor> evet. evet. Aşağı Bekleyin hemen tamam koşuyo Bomba atsın mı abi? Kaçtı? Gitti o içeriye gitti İçeriye gitti kaçtı hmm, Bomba attım oraya git <gülüyor> Burada Burda mı o? <gülüyor> Hayır bir <gülüyor> da kişi daha hmm. var Ben benim ya. tut, topu tut, topu tut. Ay. Allah'a tut Cana bak. Bitti mi? <gülüyor> Abi 0'da 0'da. Daha bir kişi daha var. Bot ama. Galiba bot ama galiba. Aynası <gülüyor> 0'da. ya. Cana bile gözükmüyor ya. Bir <gülüyor> kişi <O> ya. <gülüyor> Efsane oldu ya. Abi ben o adam alamamış mıyım ya? Çok vurdum 2 kişi kişi daha varmış ya. İki kişi indi mi? İki kişiydi. Ya. İki kişiydi ha, iki kişiydi bunlar. Alacağım lan beyaz mı olmayan ikincidir <gülüyor> görüyorum. Bittiler bitti be burada Sandık açarım. ya. Kanda aç çıkabilir biraz. Aa bu. Şey geldi lan. Yok yok elmantre geldi, sandık geldi. <gülüyor> bu MG3 geldi. Açam, Oha. Oo bana da MG geldi. Bende var ama. Hadi bana ne gelecek. Arkadaşlar ben geliyorum. gel çalışalım mg'yi al çok seviyorum ya bir, de, bir de. çok bu abi da açıcam <gülüyor> ben hala mg'yi veriyorum m 24 mü? yaa olum yaa al şimdi nasıl alacağım ben bunu yaa mg3'ü bırakmam lazım mg3'ü bırakıyorum bırakıyorum ben <gülüyor> geçenken gel gel. 114. E be. ben, ben, hani. ben de parlavarasın be ya. Gerek yok Bende var ya Al çık Bunun için. Bunu için. <gülüyor> Nerede? Hadi gidelim, hadi. Uyu kastı. Olacak, ya, abi taliye giriyor, taliye. Adamların da, adamların da. Yapmaz. Ya, aman ya. Aşağı ara bitirdim oğlum da. Atma bu. Nerede örmüş de gelmiş Artık. ha nasıl? Adam ya. Böyle bir, şey, bir şanslarım. Çatında biri var Giderken Çatın beni şanslarım. götürdü gitti yanımda. Adamdaki rahatla var. Bak bak abi, olsun çatıda ortada bir yerde değil mi? ortada mısın? Ortada mi? önümde önümde önümde önümde bari ödü lan ya al heh nasıl çakıya alman lazım orada da. Tamam Adam buradaymış ya. He. Hayır al bana gel. Namaz. Ha bana altında biri daha var. Altında biri daha var. Vereceğim. Bir, bir dakika. Ödün. Bravo. Ah be. Yine öldü Biz bu ya. Ya. Bu yine öldü ya Adamlar <gülüyor> beni pişmaniye gibi yedi ya no, Adamlar yer, beni pişmaniye, pişmaniye yedi gibi olacak. yedi. Thank you Thank you var, de var, alayım pişek alayım atmışlar ya. bir de. Adam beni pişmaniye gibi yedi adam. Kurul zaman Mekandosu sen burdan mı öldün aşağıya gidelim aşağıya gidelim nerde bu növazı gidelim bak burda sen nerede öldün hee ben nerde öldüm o o ortada işte tamam o merdivenin orada öldüm ya ortada sağa dön sağa dön merdivenin oraya Da. Marked location. Ne burada? Oh 151 tane para oldu. <gülüyor> 151. Nerede kar? Ya? Maskara çizerdi. Ne bir şey katarmasın. olsun de de para var efendim. Bir şeyli para var. Ben, ben de. Bende zaten 103 şey para al. vardı lan ne 77'si. Sen lootlamadın beni. Aldım ben onu. Bende ben güzel bir tane olmuştu. Işte. Tamam. Senden alım olacak yani Tamam. Ben de ister vardı arada. zaten değil 2 tane alabiliyoruz abi. 2 tane alabiliyoruz. Teker nerede alabiliyorum? 1 tane vardı alması lazım. Ya, Biz geçen abi. gün 3 tane almış aynı yerden. Bot, bot işte diyor ki bot. Ya atfızlar ya ölmüş para konuşuyor ya al attım olsun al. abi konuştum ya. ya sen de al. niye çabuk Hadi. niye çabuk al. eridi 20 kişi kaldı bak gördün mü? bak kaldırma Nerede açık geç 10 kişi kalkmış kalkmış karakollu atalım ya at da gitsin ya sonra direkt attı yolun ortasına da atmazsın at ya satacak Sertes abi editör arıyor. Sen anlıyor musun bu et, net işlerinden? Ben artık yapmıyorum abi. Sertes abi başkasını bulsun ya. Ya zaten kendin mi yapacaksın? Kendin silahı var. Kendin mi ya yapacaksın? Tabii kendin yapacaksın ya. Edip ya. İngilizce abi. Türkçesini bulmam lazım. Mo-a Mo-a Türkçede mi? Mo-a bir ben kullandım İngilizceydi benim. Ne abi? canım siz atıyor, sistem ağ sıkıyorum. Sen ne yapacaksın? <gülüyor> <Bu> nasıl çaktın? <gülüyor> Araç geldi galiba. Araç geldi galiba. Hiç rol olmaz ya. Gel, sen <gülüyor> abi sen ya. Gel, gel, gel abi Gel ne ne Gel, mesela, drop gel. gel al abi drop'unu. Drop Tam alırım ben drop'unu. Al. Bu be, bu senin drop'un ama. Ama ya, ya bu senin drop'un abi. Drop abi. Ben kendi drop drop içine baktı alacağım. Ben bakmadım. Otuna baktım mı? Ya boto ya. boş Valla bakıyorum. Bu benim drobum abi. Valla Bu. O değil de. Bu alanda niye az kişi kaldı? onun um kişi. Drobumu alışkına da olmuyor. Kaldıran evet. da Oh. <gülüyor> ne bak <yana? gülüyor> İtirafı sıra be. Bak. <gülüyor> Market'e gitsem. almadım oğlum. Bakacaksın şimdi Tamam, git bakalım. Mal almadım. Görsün. almadım diyor. Salmadı setçi kaya. Ah. Kes çıkar. Sen takım arkadaşın Gutsun. görmez mi ya? İyi, iyi. böyle? 8x var mı? Serdiç abi. Evet, 8 para var. Kaç para lazım? Gersene abi. 8x istersene Nasıl yok abi? zengin adam. 3, 3 tane para lazım. 3 tane para lazım. Ya şurda para var de. Şuraya gel. Şuraya ben var. location. Ben bulacağım abi ötesin. Marked location. Oha fişek buldum. Makcılık oha iyisin. fişek buldum. Evet, Adıca, evet. Fişek buldum. Evet, evet. Ah, <gülüyor> bak. Adı. Adı, bu iyi, la, alacağım diye bak. Yatacak ayı değil mi? Ben daha var ki? Gelsen 5 para vereyim gel. Gel Ben geliyorum ama. Ben de sana fişek buldum bak. Al marketi attım abi bunu bıraktın mı? Oh. Tabii. Bir şeye bırakalım abi. Görebenden alsın. Biz verelim hadi. Gel. Bir Tabii. şey bırakıp at yine gel. Allah Allah abi bıraktın abi bir şeye. Allah Allah. Hayret abi. Şey, şey ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Çarılıyor adam ya. Nerede adam var? Ya hileni aç abi. Göksel adamdan onu. <Gülüyor> Hadise şey, adam koymuyorum. Hopu. Hopu Lan biraz avin olayım ya Araba mı geliyor? Ben mi <gülüyor> Sarık, dur <gülüyor> Dur ama ya gel <gülüyor> Ag set çatıya çıkana kadar hepsini vuracakmazsın ama. Hadi şuraya şu mermerli gideriz. Gel gel eşeğin abi eşeğin. Abi ne oluyoruz abi? Gel. Sen sen bile ne kadar ağır ağırla geçti. Şeye <gülüyor> bas abi. Hadi git. At niye bilmiyor Niye? Oo. Kattı. git ya Hadi atta da vurayım abana. Atta evet, evet. Aa, Al 2 3 Hadi hadi. gel ölüyorum Ölüyorum abi. Ooo. <gülüyor> Basar. Örümcek hayranı gel abi, adamlar abi. <gülüyor> <çekmiyor ya. gülüyor> geldi adamlar ha. <gülüyor> Thank you. Thank you. Kaşıma canım olsun. Çatıya çıkmış adamı. Ne? At Tamam çok az ya Aynen Meryem çok yok mu? çık Bir dakika, o bir alın dakika. Alın. Bir alın. Alın. Adamlar dağılın geçiyor, görüyordun. Serti çakalıyor. <gülüyor> Adamlar dağılın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görüntü alamadı, görüntü alsa... ama var ya var ya bazı mermi var da alamazsın alabilir misin böydü böydü. ama biraz ölecek ama çünkü <gülüyor> adamlar ya adamlar çok dalga geçti o yüzden. borudum da ciddi anlamda.